Evet arkadaşlar, oğlak burcu erkeği nasıl tavlanır? Oldukça ağırbaşlı olan oğlak burcu erkeği en çok sabırlı hareketleri ile kadınları baştan çıkarmayı başarılır. Kendileri de fazla sabırlı olduklarından hayatında yer alacak olan kadının da tıpkı kendisi gibi sabırlı olmasını ister. Sabırlı olan kadın, onun her zaman hoşlandığı ilk kadındır. Oldukça inançlı bir yapıya sahip olduğundan karşılıklı ilişkiler içerisinde kendi laflarının sözlerinin geçmesini her zaman isterler. Onun sözüne önem verip, onun dediklerini yapan kadın her zaman bu erkeğin hoşlanmış olduğu kadın olmayı başarır. Sevgi, sadakat, ilgi, alaka ve dürüstlük. Bu üç olgu tamamıyla bu oğlak erkeğin karşı taraftan görmek istediklerinin kısaltılmış halini ifade eden kısaca sözcükleridir, örnekleridir. Siz özellikle dürüst, sadık, anlayışlı olursanız her zaman istenen kadın, sevilen, el üstünde tutulan, kadın olmayı becermiş olursunuz. Bu burçlar karşısındakilerini kadına öncelikle olarak güvenmek isterler. Kadın isterse güzeller güzeli olsun ama bu erkeği istediği güveni hissettirememiş ise asla bu erkeğin seveceği kadın olmayı başaramazlar. Oğlak erkeği aklına, zekasına güvenen ve gerçekten zeki olan erkeklerdir. Bundan dolayı ayakları üzerinde duran kadınlardan sonuna kadar her zaman hoşlanırlar. Fiziksel olarak bakıldığı zaman dışarıdan seksi ve güçlü, dik duran kadın her zaman bu erkeğin hoşlanmış olduğu kadın olarak yerini alır. Dik duruşa sahip kadınlar en önce tercih ettiği kadınlardır. Genellikle en önce istedikleri özellik oturması kalkmasını bilen bir kadındır. Yani hanım hanımcık olarak da anlatılan biri dikkatini her zaman çeker. Herkes tarafından kalkması oturması beğenilen kadınları seçerler. Kendisine Kendinize onu bağlamak istiyorsanız hanım duruşunuzu bozmayın. Bu özelliğinizi özellikle onun yanında veya arkadaş çevresinde de mutlaka gösterin. Aile faktörü onlar için çok önemlidir. Ailesinin seçmediği ve istemediği bir kadında seçmediği ve istemediği bir kadınla asla beraber olmak istemezler. Eğer aşık olsun diyorsanız ailesinin sizi beğenmesi ve onaylaması için çabalayın. Asla ailesine karşı sert davranışlar göstermeyin. Ağır başlı olan kadınlara hayran olurlar. Bir kadın ona göre toplumda ağır başlılığı ile kendinden söz ettirmelidir. Size karşı ilgi duymasını isterseniz sosyal yaşamda ağırbaşlı olduğunuzu gösterin. Yalan hiçbir zaman sevmezler. Yalanı asla söylemezler. Yalan söyleyen kadından nefret ederler. Asla yalan söyleyen bir kadın ile birlikte olmak istemezler. Eğer aşık etmek isterseniz yalan söylemeyin. Yalan hiçbir zaman sevmezler. Hayatlarında neşeli, gülen, güler yüzü bir kadın isterler. Ne olursa olsun yüzlerini güldürecek biri olmalıdır. Onun yanında pozitif, neşeli, güler yüzlü ve sevecen olun. Onlar için hayat şartları yeterince zordur ve birçok problem yaşarlar hayatlarında. Kafasının dağılması, sizin e, kafasının dağılması için size gelecektir. Size geldiğinde bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Kendiniz ve hayatınızın gidişatını ona bırakın ve sadece neşeli olun ve onlara göre bir kadın güçlü ayakta durmasını bilen. Biri olmalıdır. Asla pes etmemelidir. Aşık olma süresinde sizin hal hareketlerinize dikkat eder. Pes etmeyen duruşunuzu ona gösterin. Güven işin başında gelir. Güvenmediği kadın ile asla kontak kurmaz. Hemen güvenmez. Uzun bir süre takip eder, inceler, denetler. Kararını en son dakikaya kadar bırakabilir. Eğer size aşık olsun, bağlansın isterseniz, güvenli biri olduğunuzu ona ispatlamanız yerinde olur. Hayatta adığı kadını ona sahip çıkmalıdır. Her konu ve durumda ona destek çıkmalıdır, destek olmalıdır. Ona övgüler yağdırın. Gurur duyduğunuzu açıkça söyleyin. Herkese aşık olamazlar, bağlanamazlar. Karakterleri gereği sevdiğimi tam severler. Size karşı olan aşkına sahip çıkmanızı bekler. Kıskanç bir kadın onların hayatlarında istedikleri en son şeydir. Kıskançlık yüzünden kavga etmeyi ya da tartışmayı hiç istemezler. Kıskansanız bile ona kıskandığınızı belli etmeyin. Etseniz bile tartışma yaratmayın, bu konuyu hemen açmayın veya amanın sakın açmayın. Etrafında bir sürü anlattığınız özelliklere uygun kadın var. Ne yapayım diyorsanız tabii ne yapacaksınız? Ailesine önemsediğinizi belli başlayın. Çünkü oğlak burcu erkeği hayatını alacağı insanı ailesiyle olan ilişkisine bakarak seçer. Ailesine çok değer verdiği için evleneceği kadında da ailesiyle iyi geçinmesini, yaşlandıklarında ailesiyle ilgilenmesini bekler. İstemiyorsanız ailesinin önemsemiyor gibi davranmayın. Çünkü Oğlak, rol, Oğlak erkeği, pardon arkadaşlar, rol yaptığınızı fark eder. Öyle olmasa bile oynamaya gerek yok. Oynamayın, bu zararınız olur. Ciddiyetinizle, zarafetinizle başka bir erkekle aranıza koyduğunuz mesafe ile, dik duruşunuzla ve evlilik kurumuna çok değer veriyor oluşunuzla Oğlak burcu erkeğini kolayca etkileyebilirsiniz. Yapmacık olmayın, doğal olun. Evlilik kavramına çok önem verdiğinizi belli etmeye çalışırken evlilik meraklısı imajı da çizmeyin sakın dikkat edin. Oğlak burcu erkeği ile buluşacaksanız renkli kıyafetlerinizi bir kenara koyun. Onları başka zaman giyin. Bu adam ilk görüşte birini fark edecekse ışıldatan farklı bir şeyler olmalı. Simli, flaşlı, fropan, 10 metten kendini belli eden ve çok çekici kıyafetler oğlak burcu erkeğini etkilemez. Dikkatini her zaman oldukça sade giyinen bayanlar çeker. Sade giymeye özen gösterin. O sade ve koyu renkli kıyafetler içerisindeki doğal güzelliği görmek ister. Onun için toprak tonlarını da tercih edilmiş temiz bir elbise dikkat çekici ve alını bir kostümden, abiyeden daha fazla etkileyecektir. Buluşma noktasına mümkün olduğunca kararlaştırdığınız saatte gelmeye çalışın. Kadınlar her zaman biraz nazlanmayı sever. Biraz geç kalmanız ilk güne, günden güven kaybetmenize neden olabilir ve onun için güven her şeydir. Erken gitmeyin ama geç de kalmayın. Zaten o mutlaka sizden önce buluşma yerinde olur. Tam vaktinde gitmeniz puanı almanız demektir. Buluşma yeri konusunda fikrinizi sorarsa sosyal alanda çalışanların tercih ettiği yerlerden önerebilirsiniz. Bu adamlar hayat boyunca kariyer odaklıdır. Yaşı kaç olursa olsun mutlaka hedefleri vardır ve hedeflerine yavaş yavaş ilerlemek için elinden gelen her şeyleri yaparlar. İş yaşamında ve iş hayatını hatırlatan her yerde kendini rahat hissederler. Plazaların ortasında bulaşacağınız bir yer onu mutlu edebilir. Yine buluşmanız esnasında kariyer odaklı ve hedefi olan konuşmalarınız, konuşmalarınız sizden hemen etkilenmesini sağlayacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar seven erkek nasıl anlaşılır? Aşık olan erkek nasıl anlaşılır? Bu videomuzda bunu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Seven erkek nasıl anlaşılır?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 Hatta bazıları işlerini bile değiştirebilir. Sevilen erkek, kadının hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü kimi alışkanlıklardan kurtulmak ister. Bunun için çalışır. Eğer bir şirbu da bunlardan kurtulmak mümkün değilse, erkek çok profesyonel bir biçimde bu kusurları gizlemeye başlar. da alkolik sevgililerin bu kötü alışkanlıklarını flörtün ilk günlerini çok ustaca saklayabildikleri çok iyi bilinen bir gerçektir, arkadaşlar.